Müşay Otogaz'dan herkese merhabalar bugünkü aracımız 2021 model Hyundai Elantra Müzik aracımızın ne gibi özelliği var dersek 8 enjektör 4 türünde bir araç özel bir araç müşterimiz bizi tercih etti. Teşekkür ederiz sonra buradan. Şimdi araçta biz Atikal Grand tercih ettik. 8 sindir EQT ve 4 sindir 4 adet enjektör tercih ettik biz bu araçta. O şekilde yapılması gerekiyor. Müzik Ayrıca manifolda sallama kesinlikle yapılması gereken işlerden biri bu araç için. İlerleyen zamanlarda e, araç daha yeni olduğu için e, çok daha bu araçları görmeye başlayacağız. Tabii ki diğer markalarda da bunun için kitler daha uygun hale gelecektir. Biz bu aracımızı Atiker Gran tercih ettik. Müşterimize hayırlı olsun aracın işlemleri tamamlandı. E, bu araçta tabi e, şunu unutmamak gerekiyor. Yapılması gereken en önemli hususlardan biri de yol ayarı. Aferin bu araçta çok önemli, yakıt dengelemesini çok iyi bir şekilde yapmak gerekiyor çünkü özel bir araç, özel bir montaj, özel bir ayar gerektiriyor, biz işlemlerimizi tamamladık, müşterimiz hayırlı olsun, başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın, e, aklınıza takılan bu araçla ilgili sormak istediğiniz konu olursa videomuzun altına yazabilirsiniz, itibar telefonundan bize ulaşabilirsiniz, hoşçakalın.